Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün piyasanın nabzının attığı yerlerden biri olan İstanbul Eminönü semtindeyiz. Hükümetin temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat denetimleriyle ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Açıklamasından sonra Ticaret Bakanlığı hal ve marketlere faiz fiyat denetimlerini başlattı. Peki market denetimleri ürün fiyatlarındaki artışın önüne geçebilir mi? Bakalım sokaktaki vatandaşlar neler düşünüyor? hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Fahiş fiyat denetimleri var market ve hallerde. Bu konuda ne, ne düşünüyorsunuz? Etkili olur mu sizce? Yani bunun devamlı olması lazım. Bir de geç kalınmış bir şey. Yani sadece kısa bir süre için olmuyor. Yani bittiği zaman gelen marketler aynı eski fiyatlarına geçiyorlar. Yani Etkisi olur mu sizce? Kısa bir süre için olur ama ondan sonrası gene eski bildikleri gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz diye bir açıklaması vardı. Bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İnşallah diyelim. Yani koskoca Cumhurbaşkanı eğer bir şey diyorsa doğru söylüyordur. Dediyse de biz de onun yapmasını bekleriz. Yani bu yaptırımlar yeterli mi sizce? Bence Türkiye'de hiçbir yaptırım geçerli, yeterli değil. Neden? Yani televizyonlarda görüyoruz. Hani insanlar birbirlerini ufacık bir olaydan dolayı bıçaklıyorlar. Ondan sonra adli kontrolü şartıyla serbest bırakılıyor. Şimdi böyle bir kanun olunca hangisi yeterli? Yani yetersiz, hiçbir şey yetersiz. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Allah yardımcılığı olsun, şunu bilsinler. Her kim olursa olsun, şu ayaklarımızı bastığımız yer bir gün başları onun altına girecek. Biraz vicdanlı olsunlar. Türkçe Denetimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütün zamanım yok. Vallahi çok acayip bağlılık var. Yani bu artık belli. Denetim olacak biliyorsunuz ki. Peki etkisi olur mu sizce bunun? Zannetmiyorum. Olmaz. Asla olmaz. olmaz. Yani bu olacağını zannetmiyorum ama. Neden? Hiç... Allah neden ne bileyim artık. Bunu artık kendi insanlarımız yapıyor yani. Herkes fırsatı değerlendiriyor. Fırsat değerlendiriyor daha doğrusu diye. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki ve etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz diye açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Bu sözü için ne düşünüyorsunuz? Valla 20 senedi geçemedi. Bugün mü geçecek? Hı. Yani etkisi olmayacak diyorsun. Olmayacak tabii yani sen 20 seneden beri eğer bunu yapamadıysan bunu bir ayda, alt ayda yapacak halin yok. Yani ben belki biraz etkisi olabilir ama ben zannetmiyorum yani. Olsun soralım yine. Fahiş fiyat denetimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorum ya. İkileriniz yok. Tamam. Teşekkür Valla onları daha sonra e, bizim ben de estafım zaten de. O kiralarda, şeylerde, her şeyde daha doğrusu var. Burada yaşamıyorum. Ne söyleyeyim ki? Güzel bir denetim zaten biliyorsunuz ki. ama ben burada diyerek ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında. Yani o yüzden benim için fark etmiyor buradaki fiyatlar. Peki teşekkür zaten ederim. Merhaba efendim ne aldığınız alışverişten geldiğinizi görüyorum. Bebek alışverişi diyelim. Peki faiz fiyat denetimleri var şu an biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ne söyleyeyim? Yani her şey. Denetimler yapılıyor ne düşünüyorsunuz? Sence etkili evet. olur mu? Çok pahalı sağnetmiyorum. Bak istemiyorum bu konu hakkında. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Denetim oluyor mu ki? Ben o canı söylediler Öyle biliyorsunuz. Şu an var biliyorsunuz denetimler. O yer farklı farklı yani. Alışverişe gidiyorsun her şey farklı farklı. bir yani arkette 20, 20 TL'si, öbür tarafa gidiyorsun adam 2 mislisini istiyor. O yüzden farklı yani. Ayakkabı aldık biz mesela. Yani aynı ayakkabıya 160 dedi, biz başka yerden 100 TL'ye aldık yani aynı ayakkabı. Sizce denetimlerin etkisi olmuyor o zaman öyle mi düşünüyorsunuz? Yapılmamış gibi geliyor bana. Bence yapılmamış. Söylenecek bir şey yok, her şey ortada. Ne aldınız mesela? Poşet geliyor, görüyorum elinizde. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı fiyatlar? Aa. Kamera mı çekiyorsunuz ya? Fiyatlar çok yüksek. Yüksek diyorsunuz. Peki bu denetimlerin bir etkisi olacak mı? İnşallah olur. Ümit ediyoruz. Olacağını inanıyor musunuz? İnşallah olur diye ümit ediyoruz. İnşallah olur. Çok pahalı. Her şey çok pahalı her şey diyor. Her çok pahalı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonda da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyatlarının önüne geçeceğiz diye bir açıklaması var. Bu sözü için ne düşünüyorsunuz? İnanıyorum yapar. Her şeyi yaparım. Denetimler etkili olur mu? Olur. olur. Olur. Yapar. O yaparım dediyse yapar. Ha. Allah başımızdan ha, eksik etmez. Siz inanmıyorsunuz sanırım. Neden? Ben <gülüyor> inanmıyorum. Olmayacak şey. Neden? Neden peki? Bugüne kadar olmamış bugünden sonra mı olacak? Vallahi her şey olduğuna her şey yaptığına göre onu da yapar. <gülüyor> her, şey onun doğru, her, doğru doğru her, her şeyi doğru söylüyor. Haklısınız. Her şeyi yaptı. Her şeyi. Milleti <gülüyor> yöneten o. İsyandayız. İsyandayız. <gülüyor> Neden? Şey gidiyoruz. Sizin market ateş bası pazara gidiyoruz. Ateş İmla ateş pahası. Yok. Ben ne aldınız mesela şu an? Ben aldım. Dört yüz lira. Buyur. Ama mecburum almaya. Evet. İhtiyacın var. Elhamdülillah var ki aldın. Olmasa neyi e, alacaktın? O e, kadar ben tamam, kör olma. Çok şükür sen ben beni düşünerek demedim o lafı. Ben Herkesi beni düşünerek, düşünerek demedim. Şu marketlere gidiyorsun. Her yerdeki gidiyorsun böyle ana baba günü alışveriş delisi gibi alışveriş ediyor. Demek ki para var ki alıyorlar. Para o, olmasa o, ne alacaklar? Düş durumda olan insanlar var ki. Doğru, var, Anladın evet. mı? Var, Ihtiyaç var. var. Yapıyorlar. Yapıyorlar. Hiç boşuna kötülemeyin. Senin dediğin olsun. Hadi. Kötülemeyin. <gülüyor> Allah sen... başımızdan eksikliğini vermesin. Adam her her dediğini yapıyor. Yaksın Ay, bakalım hadi. Sen inan ben ne de inanmıyorum. Cumhurbaşkanımıza. Olsun. Senin de, bizi yöneten o. Pazara gidiyoruz ateş pahası. Markete gidiyoruz ateş pahası. E Her türlü da, ateş Tamam da cumhurbaşkanı mı dedi? zam yapın. O markete gidiyorsun mi? farklı, bu markete gidiyorsun farklı. Herkes kendi kafasına göre bir zam yapıyor. Bunu baştan yapacak. Bu baştan baştan milletin canı yandıktan sonra yapsan olur yapmasan. Ama Peki bak. göstermelik mi bu e, faiz evet. fiyat denetimleri yoksa gerçekten olur? Bence göstermelik. Bence göstermelik değil gerçek. Öyle olsun. Sana dediğin olsun. Aynen. <gülüyor> Bence etkili olmaz. Neden? Çünkü eee eee esaslı bir tedbirler lazım. Böyle onu, o marketi denemez Bunu denemek olmaz. Güzel kanunlar çıkarmaları lazım, kanunlar. Yani bu sistemli bir şekilde yapılması lazım. Yoksa bunlar milletin gözünü boyamak için o şekilde olmaz yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa sürede enflasyonun da o kontrol altına alarak raflardaki faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dedi. Bu sözüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu sözünü bence yapamaz. Bu şekilde yapamaz. Onun yandaşları ona doğruları söylemiyorlar. Yanın etrafındakiler ona doğruları söylemiyor. Bu yüzden yapamazlar. Evet sevgili Basın Türk takipçileri, bugün piyasanın nabzının attığı yerlerden biri olan İstanbul Eminönü semtinde hükümetin faiz fiyat denetiminin yapılması hakkında halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.